Ömer de ya da Ömer Gazi Türbesi'nden çıkınca hemen çıktığınızda sağda bir cami var. Hasköy'ün Çayönü Camisi. Caminin bahçesinde de Menderes'te şehit olmuş askerlerimizin kabirleri de var. Gelin bunun hikayesini cami imam dinleyelim. Hasköy'de Çay Mahalle Camisi'ndeyiz ve yanımızda camimizin imamı var. Hocam isminiz öğrenebilir miyim? Adım İrfan Süpürgeci. Hasköy Çaymahalle İmam Hatibi. Caminin bahçesinde şehit kabirleri var, o konuda size soracağım. Bilginiz var mıdır? Şimdi e, tabii ki bu camimiz e, yeni yapılan cami, 75'te fakat daha önceki eski camimiz varmış. O cami yıkıldıktan sonra bu cami yapılmış. Tabii ki bu eski cami zamanındayken bu şehitler buraya defnedilmişler. Tabii bu yaşlılarımızın verdiği bilgilere dayanarak söylüyorum. Ee, Yunan e, Menderes'e yakınlaştığı zaman, Menderes'e geldiği zaman orada Menderes üzerinde bir demir köprü var. Buradaki şehitlerimiz e, Yunan askerini veyahut da Yunan ordusunu buraya geçirmemek amacıyla o demir köprüde nöbet tutarken Yunan ordusu tarafından, askerler tarafından şehit ediliyorlar. Ee, Tabi o zamanki buranın halkı bu şehitlerimize sahip çıkmışlar. Bu camimizin eski camimizi, yani bundan önceki camimizin bahçesinde burayı defnetmişler. Buradaki şehitlerimiz Kurtuluş Savaşı'ndan kalan e, ve Bendenes üzerindeki demir köprüden Yunan askerini buraya geçirmemek için orada şehit olan, nöbet tutarken şehit olan şehit. Askerlerimizdir. Ruhları şad olsun. Amin. Bizim e, vatanımız için, e, her türlü e, mal ve can güvenliğimiz için, dinimiz için, vatanımız için kellerine feda etmiş olan şehitlerimiz. Allah mekanlarına cennet etsin. E, tabii ki bizim halkımız da e, o zaman bunlara sahip çıkmışlar. E, ve yeri her zaman belli olsun düşüncesiyle mi acaba buraya e, caminin bahçesini defretler Orasında bilmiyorum. İyi ki de burayı defretmişler. Hiç olmazsa camiye gelen Müslüman kardeşlerimiz e, özellikle e, cuma günleri ruhlarına fatiha okuyor.